Evet sevgili arkadaşlar, bir kez daha selamlar, merhabalar diliyorum herkese. Evet, e, şimdi ise Dolar-TL ve genel anlamda e, dolara yönelik olarak küresel piyasalarda da neler olduğu hususuna değinmek üzere bir analiz yapmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, öncelikle şu konuya değinmek gerekiyor. E, borsada bir iyimserlik hakim, e, izleyenler biliyordur mutlaka. Diğer taraftan ise Dolar-TL'de özellikle son 2 gündür zayıf bir seyrin mevcut olduğunu görüyoruz. 6 desteği yakından de, takip ediliyor. 6 seviyesinin aşağısına minik sarkmalar oluyor. Ancak ardından e, bir takım e, sınırlı tepkiler oluşmak kaydıyla e, 6.05'e yönelik ataklar olsa da Genel manada 6 desteğine yakın bir seyir içerisindeyiz. Sevgili arkadaşlar hafta sonu analizlerinde ve gerekse son 10-15 gündür sizlere aktarmış olduğum analizlerimde özellikle ve özellikle vurgulamaya çalıştığım, dikkat çekmeye çalıştığım bir husus var ki 6-10 seviyesinin üzerine yönelik ataklara dikkat edilmeli diyorum. 6-10 ile 6-15 arasının önemli bir direnç bölgesi konumunda olduğunu ve 6-10 seviyesinin altında kalındıkça Özellikle 6.10 üzerinde bir yerleşim söz konusu olmadıkça Dolar-TL'de güçlü yükseliş performansında önemli bir güç kaybının olabileceğini olduğunu söylüyorum. Ve zira 6.10 üzerine çıkılamadığı müddetçe Dolar-TL'nin e, bu güçlü yükseliş giymesini kaybetmek suretiyle desteklerine yakın e, konumlara gelebileceğini daha doğrusu dirençlere dikkat etmekten ziyade içinde bulunduğumuz günler ve koşullar itibariyle Destek seviyelerinde de bir o kadar dikkat etmemizin şart olduğunu ifade ediyorum. Her ne kadar bu şekildeki yorumlarım beğenilmiyor ve e, sürekli olarak tek bir noktaya bakılmak suretiyle 2-3 e, gün içerisinde doların 8-10 TL olacağı yönünde bir beklentiyle e, yatırımcı hareket ediyor olsa da bizler yine doğru bildiklerimizi ve de gördüklerimizi söylemeye elbette ki devam edeceğiz. E, sevgili arkadaşlar arkadaşlar. Bir konuyu bir kere daha vurgulamak istiyorum ki e, dolar tl üzerinde şu anda e, önemli bir e, piyasa tarafından bir e, değerlendirilmeye çalışılan daha doğrusu piyasanın önemsemiş olduğu bazı haber akışları itibariyle dolar TL arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimizde ortaya çok farklı sonuçlar çıkmakta. Bakarız S400 konusuyla ilgili olarak takvim gittikçe daralıyor. Haziran 7 Haziran tarihine kadar Amerika tarafından verilmiş olan bir ultimatom var iken. Bir diğer yandan Haziran'da mı teslim olacak, Temmuz'da mı teslim olacak şeklinde teslimat tarihiyle ilgili olarak çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen dolar TL'de son günlerde Bariz bir iyimserliğin var olduğunu görmekteyiz. Oysa ki bugünler tansiyonun çok daha yüksek olması gereken, gerginliğin daha safhada olması gereken, acaba bu S-400'ler alınacak mı, alınmayacak mı, Amerika ne tür yaptırımlar uygulayacak gibi gibi e, konuların çok ama çok daha yoğunlaştığı, e, tweet trafiğinin Amerika ile Türkiye arasındaki haberleşme trafiğinin, mesajlaşma trafiğinin daha yoğun olması gereken bir dönemde olmamız gerekmesine rağmen şu anda önemli bir sükunet görmekteyiz. Birinci faktör, borsada bir tepki alımı ortamının olduğunu görüyoruz. Eğer ki piyasa Amerika'nın ciddi şekilde bir yaptırım uygulayacağından ve bunu çok kısa bir süre içerisinde uygulayacağından net olarak emin olsa, ee, bu tarz alımlar yapmaya hiçbir şekilde beyletmez. Borsada geçtiğimiz hafta yaşanmış olan geri çekilmenin daha da hız kazanarak devamı beklenebilirdi. Ve bir diğer yandan dolar tl'nin 6.20 direncini taşmak suretiyle 6.40'lara 6.50'lere şu an itibariyle en azından ulaşmış olması gerekebilirdi. O halde arkadaşlar piyasanın bildiği bir şey var. Veya şu genel kural gündeme geliyor. Piyasa her zaman için beklentiyi satın alır, gerçekleştiği zaman ise satar. Yani şu anda piyasanın satın almaya çalıştığı bir beklenti var. Piyasanın bildiği bir şeyler var. Piyasa kimdir arkadaşlar? Büyük oyunculardır. Ağırlıklı olarak da yabancılardır. Evet şu düşünülebilir. Yabancı borsadan çıkış yapıyor. Eline geçen TL'yi dolara çevirmek isteyecektir haliyle. TL'yi cebire koyup da kendi ülkesine gitmeyecektir. Veya TL ile başka ülkelerin borsalarına yatırım yapmayacaktır. Bunu öncelikle dolara e, tedavül etmesi gerekiyor. Pek tabii ki e, yabancı dolarını düşük seviyelerden Pardon eline geçen TL'yi düşük seviyelerden bir dolar kuru ile e, dolara çevirmeyi düşünecektir. Bu sebepten ötürü dolar üzerinde bir baskı uyguladığını da düşünebiliriz. Ama arkadaşlar mevzu ne olursa olsun S400 konusu önemli bir meseledir. Ve bu konuyla ilgili olarak piyasanın tahmin ediyorum ve de şahsi beklentilerin bu yöndeki iyimser bir beklentisi bulunuyor. Bu iyimser beklenti S-400'lerin iptal edildiği veya edileceği şeklinde bir beklenti değil. Bu konudaki sıcak tablonun, bu konudaki sıcak gelişmelerin daha ileri bir tarihe ertelenmiş olabileceği veya bir başka ifadeyle S-400'ler alınsa bile bunların hiçbir şekilde Türk savunma sistemine ve NATO savunma sistemine dahil edilmeyeceği, e, alındı ama kullanılmadı, kullanılmıyor şeklinde bir tablonun gündemde olabileceği gibi gibi arkadaşlar birçok etken, birçok faktör veya birçok ihtimal akla gelmekte. Sonuç itibariyle, sonuç itibariyle S400'lerin geçtiğimiz günlerde yaratmış olduğu gerginliğin sürecin kısalmış olmasına ve daralmış olmasına rağmen bugünler itibariyle aynı gerginliği e, yaratmamakta olduğunu görüyoruz. Bu sebeple de, bu sebeple de dolar TL adına destek seviyelerine yakından dikkat etmek gerektiğini söylüyorum. Evet çok haklısınız. Dolar TL'deki uzun, orta uzun vadeli yükseliş eğilimine, e, eğilimine sebep olabilecek ülkemizin çok özel sebepleri bulunuyor. Merkez bankamızın rezervlerinde tutumda ekonomik durumumuza, ona enflasyon verilerimize yabancıların ilgisizliğine şunu her ne olursa olsun sevgili arkadaşlar, evet dolar TL'nin gerilemesine çok ciddi boyutlarda değer kaybetmesini gerektirebilecek hiçbir faktör yok. Faktör yok ancak piyasaları etkileyen en önemli faktörler içerisinde psikolojik etkenler olduğunu asla unutmayınız. Piyasalar ciddiye aldıkları haberi bir şekilde bir bahane, bir mazeret olarak kullanmakta son derece mahirdir. Dolayısıyla S400'ler konusunda yaşanabilecek olan, bu gerginliği fazlasıyla azaltacak olan ekstra bir gelişme, ekstra bir açıklama, bir çözüm hususundaki bir takım atılan adımlar bile Dolar-TL'de, 6 desteğinin kırılmak suretiyle 5.92 hatta 5.88 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirmekte. Son günlerde 6 seviyesindeki destek noktamıza çok fazla temas ediyoruz. Bir destek ne kadar uzun süre kırılmıyorsa o kadar güçlenmiştir diyebiliriz ama bir destek seviyesi veya bir direnç seviyesi, çok fazla zorlandığı zamanlarda ise artık buranın yavaş yavaş aşınmakta olduğunu ve bir şekilde kırılma ihtimalinin de gündeme gelebildiğini hesaplara katmak gerekiyor. Bu e, gerekçeyle arkadaşlar sizlere sürekli olarak diyorum ki tek bir noktaya bakılarak analiz yapılmaz sadece ve sadece şuraya buraya yükselecektir beklentisiyle Özellikle kısa vade adına e, adım atılmaz. Mutlaka analitik düşünmelisiniz ve bir B planınız olmalı. Şu olmaz bu asla söz konusu değil şeklinde bir yaklaşımla e, yatırım hiçbir zaman için söz konusu olamaz diyorum arkadaşlar. Evet gelelim bir e, pardon e, gelelim dünya genelindeki tabloya dolar endeksinde şu an itibariyle. Küresel piyasalar adına dolar endeksinde olumlu bir seyirin olduğunu görüyoruz. 98'ler seviyesine ulaşmış durumda. Dolar dünya genelinde değer kazanıyor. Euro dolar paritesindeki ve dolar japon yeni paritesindeki tablodan da bunu görebilmekteyiz. Euro dolar 1.12 seviyesinin üzerinde kalamayarak 1.11.50 seviyesinin de aşağısına gelmiş durumda. Ve bu paralelde. Altında ise sakin bir seyirin olduğunu görüyoruz. Doların kuvvet kazandığı zamanlarda altında bir miktar daha geri çekilme eğilimi gündemde olabilirdi belki ama özellikle ticaret savaşları ve gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak gelen bir satış baskısının söz konusu olduğu şu son günlerde tablonun biraz daha güvenli limanlara meylettiğini şeklinde değerlendirebiliyoruz. Evet genel olarak arkadaşlar dolarda Dün itibariyle 6 seviyesinin aşağısı test edilmişti. Kapanışımız 6.02'ler civarında olmuştu dün ancak bugün itibariyle 6.05.59 seviyesinin üzerinde çıkılamadı. Sürekli olarak vurguluyorum değerli dostlar. 6.04'ün üzerinde kapanışlar olmalı ve özellikle 6.07.50, 6.08.50 e, direnç bölgesi aşılabilir ise bu seviye üzerinde kapanışlar olabilir ise yeniden 6.10 ve üzerine 6.10, 6.15 aralığını test edebilecek gücü bulabiliriz ancak şu an itibariyle dalgalanmanın oldukça azaldığını ve bir sıkışma sürecinin oluştuğunu görmekteyiz. Evet değerli dostlar dedim ki sürekli olarak daha geniş bir açıyla bakmak, çeşitli bakış açılarıyla konuyu değerlendirmek gerekir diyorum. Ve sizlere bu sebepten dolayı haftalık, günlük ve hatta saatlik grafikler üzerinden farklı bakış açılarıyla durumu değerlendirmeye çalışıyorum. Bu görmekte olduğunuz grafik arkadaşlar haftalık bir grafiktir. Ve geçtiğimiz haftaya başlarken de, e, demiştik ki haftalık pivot seviyemiz 6.07.80. Bu seviyenin aşağısında kalanır ise 6 seviyesine doğru geri çekilme olabilir. Ve nitekim 6 seviyesini e, son 2 gündür fazlasıyla test etmekteyiz. E, bu seviyeye yakın bir konum içerisinde bulunuyoruz. Buradan arkadaşlar ve bu grafiğimiz aynı zamanda 5.92 seviyesinin kritik bir destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Altı seviyesi psikolojik bir destek konumunda. Bu seviyenin aşağısına gelinliğinde 5.92 seviyesine doğru bir geri çekilme eğiliminin gündeme gelebileceğini teknik olarak görebilmekteyiz. Ancak bu seviye üzerinde kalındıkça 5.92'nin altına inilmedikçe 6 seviyesinin üzerine tekrar çıkmak ve şurada görmekte olduğunuz ve geçtiğimiz günlerde test ettiğimiz ama aşamadığımız 6.17.50 direncini sonrasında ise 6.40 direncine ulaşma ihtimalini malleri teknik olarak mevcut ve gündemde olabilecektir. Gelelim arkadaşlar haftalık grafiklerimizden bir başka ölçüm tarzımıza. 3.70'ler seviyesinde doların hız kazandığı bir süreci dikkate alıyoruz ve 7.20'lere kadar ulaştığı bir evreyi referans almak kaydıyla yaptığımız bir Fibonacci ölçümünde karşımıza çıkan tablo arkadaşlar 5.88 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu gösteriyor ve bu seviye üzerinde kalınması durumunda orta uzun vade adına 6.40 seviyesinin ilk önemli direnç konumunda olduğunu belirtmekte. O halde 5.88 ve de 5.92 seviyeleri altı desteğinin kırılması durumunda öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken destek bölgelerimiz olarak bu iki haftalık grafiğimizde de ön plana çıkmış durumda. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bilgileri ben sizlere sıklıkla veriyorum ama aramızda yeni kazınan arkadaşlarımızın olduğunu da dikkate alırsak onların da bu konulardan bilgilenmeleri gerekiyor. Zaten takip etmekte olan arkadaşlarım bu grafiklere tanıdıklar ama onlar adına da bu bilgileri vermek durumundayım. Değerli dostlar günlük grafiklerimiz itibariyle şurada görmekte olduğunuz 5.98 e, seviyesindeki tren. Direncimiz ee, şu bölgede direnç olarak ifa eden bir noktaydı 5.98 ardından 6.20-25 hata sonrasında yaşanan geri çekilmede önceki günler itibariyle direnç olan bölge 5.98 seviyesi artık bir destek olarak çalışıyor ve gördüğünüz gibi günlerdir bu seviyenin aşağısına gelmek istemeyen ve 6 seviyesinin aşağısına gelindiği anda tepki bulmakta olan bir dolar serisine tanık oluyoruz. Bu seviyenin üzerinde ilk takip etmemiz gereken direncimiz ise 23.6'ya denk gelmekte olan 6.14.66 veya 6.15 seviyesi. Sıklıkla vurguladığımız üzere arkadaşlar 6.10 ile 6.15 aralığı önemli bir direnç bölgenizdir. Dolar TL'de güçlü bir yükseliş yümesinin başlayabilmesi veyahut da yükselişin güç ve performans kazanabilmesi için 6.17.50 seviyesinin mutlaka aşılması ve üzerinde net iki kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor diye bunu sıklıkla vurguluyorum. Arkadaşlar burada ise 5.98'in aşağısına gelinmesi durumunda 5.85, 5.86 seviyesi görülmekte. Zira biz 5.88 ve 5.92 seviyelerini destek bölgeleri olarak e, aklımızda tutmamız yeterli olacaktır kanaatindeyim. Hassas çizimlerimizin olduğu grafiğimizde baktığımız zaman ise arkadaşlar uzunca bir süre şurada görmekte olduğumuz sarı yükselen trend desteğimizin önemli bir destek olarak çalıştığını bu seviyenin aşağısına gelinmediğini bu seviyeye olan temaslar sonrasında tepkilerin oluştuğuna tanık olmuştuk ama son iki gündür artık bu seviyenin aşağısına geldiğimize bu yükselen trend desteğimizin altında kapanışlar yaşadığımıza tanık oluyoruz ve hemen sarı desteğimizin aşağısında yeşil kesik çizgilerimiz bulunuyor ki burası bir ara destek konumundadır bu destek noktamıza temas ediyoruz veya bu desteğimizi test ediyoruz sevgili dostlar Kısa vadeli yükselen trendimizin şu an bulunduğu seviye 6.07.89 milimetrik bir hesap ile 6.07-80 seviyesinin üzerinde 6.07 yuvarlak olarak 6.07-56.08 diyelim. Bu seviyenin üzerine çıkılmadıkça yani şu sarı hattın üzerinde kapanışlar yaşamadıkça yeniden 6-10, 6-15 bölgesine hareketlenme olasılığı teknik manada olmayacaktır. Birinci olarak 6.07-56.08 seviyesini kısa vadeli hareketliliklerde bir direnç noktası olarak izleyebiliriz. Bu seviye aşılıyor mu, aşılmıyor mu? Bir diğer yandan ise bu seviyenin aşılması durumu dolar tl'nin 6.10 üzerine tekrar yönelmek ve 6.15'e doğru hareketlenme isteğinin gündemde olabileceğini düşünebileceğiz. Bu açıdan 6.07.50 büyük bir önemliyet arz etmekte Bu seviyenin aşağısındayız arkadaşlar 6.00.44 ile yeşil kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu bir başka destek bölgemiz bulunuyor. Kapanışlarımız bu seviyenin üzerinde olmalı bugünkü kapanış ve önümüzdeki günlerdeki kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşmez ise 6.0044 seviyesinin aşağısında olabilecek olan kapanışlar şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar beyaz e, bir hattımız daha bulunuyor ki bu e, 5.92 seviyesini tanımlamakta biraz önce de 5.92 seviyesinin önemine işaret etmiştim 6 seviyesinin aşağı 6.0044 seviyesinin üzerinde kalınamaması 5.92 seviyesini gündeme getirebilecektir bir diğer yandan arkadaşlar Arkadaşlar altında veya aşağısında kapanış yapmamamız gereken bir diğer önemli seviye belki de en önemli seviye diyebiliriz 6.02.25 seviyesidir bu da 20 günlük harekette ortalamaya denk gelmekte şuradaki beyaz eğrimiz özetle 6.22.25 seviyesinin aşağısında yaşanabilecek olan iki kapanış yeniden tekrar 5.92 seviyesini gündeme getirebilecek olan bir diğer sinyalimiz olacaktır. Değerli dostlar ee, bu grafimden de ayrılmak suretiyle kısa vadeli 120 dakikalık grafiklerime dönüş yapmak istiyorum. Sizlere demiştim ki 6 on seviyesinin üzerinde kalınır ise şurada iki sarı e, kanal bulunuyor. İki sarı çizgimiz bulunuyor. Bu çizginin oluşturduğu kanal dahilinde 6 on seviyesi üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin biraz daha ivme kazanabileceğini ancak bu kanalın aşağısına indiğimiz zaman ise şuradaki düşen kırmızı bandımıza dikkat etmemiz gerekiyordu. Zira şu bölgede burası destek olarak çalıştı ama son günler itibariyle bu grafik 2 saatlik bir grafiktir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu e, bandı Aşağısına indiğimizi ancak şuradaki iniş ardından hızlı bir şekilde tepki verilebildi ama bugün tekrar bu seviyenin altına inildi şu anda arkadaşlar bu seviyemiz bu kırmızı bandımız alçalan trend desteğimiz 6.00.38 seviyesini göstermekte şayet değerli dostlar gördüğünüz gibi burada bir kere aşağı inmişiz ama hemen üzerine çıkılabilmiş buradayız arkadaşlar yine bir kere aşağı inilmiş ama ikinci barda Tekrardan aşağı seviye test edilmesine rağmen ardından yukarı çıkılmış. Önemli olan konu arkadaşlar bu destek seviyesi yakınen test ediliyor. Bu seviyenin aşağısına bu kırmızı hattının aşağısına inilir ve şu bölgede ve şu bölgede olduğu gibi hızlıca tekrar üzerine çıkış gerçekleşmez. Artık bu seviye bir direnç konumuna gelirse yani 6, 6.01 aralığı bir direnç konumuna gelecek olur ise bu durumda da dediğim gibi 5.92 seviyesi ön plana çıkmış olacaktır. Bir başka açıyla da bu hususu e, tanımlamış olduk. Gelelim arkadaşlar. Dolar TL için e, yarına yönelik olarak takip etmemiz gereken pivot değerlerine. Şu an piyasalar kapanmadı ama ben mevcut rakamlar itibariyle durumu değerlendireceğim. E, her zaman hatırlatıyorum. Gece 24'ten sonra mutlaka milimetrik olarak e, bir gün sonraya ilişkin, yarına ilişkin değerleri et Haluk Canberk Twitter adresinden tablo şeklinde yayınlıyorum. Şu an arkadaşlar şu anki değerleri kapanış verileri olarak görmek şartıyla bu şekilde kabul etmek şartıyla 6.02.15 seviyesi ee, pivot seviyesi konumunda bulunuyor bu seviyenin üzerinde kapanış olmadıkça veya bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.98 seviyesi bildiğimiz bir destek olarak ön plana çıkıyor ardından 5.96 bu seviyenin de aşağısına gelinmesi durumunda 5.93 seviyesi gündeme gelebilir yani arkadaşlar 6.02 seviyesinin aşağısına gelindiği zaman Test edilebilecek destekler ve de tepki görülebilecek olan destekler olarak bu üç seviyeye dikkat edilmeli. Yukarı yönlü ataklarda ise direnç etkisi yaratabilecek olan noktalar 6.04, 6.07.80 ve 6.10 seviyesi olarak yarına yönelik değerlerimiz itibariyle gündeme gelmiş durumda. Gelelim arkadaşlar Mayıs kontratları itibariyle VEOP değerlerinin ne konumda olduğuna. Evet arkadaşlar biyop dolar kontratları dediğimiz zaman bugünkü kapanışını 602.94 ile gerçek pardon 602.85 seviyesiyle gerçekleştirmiş durumda günün pivot seviyesi 602.94 dolayısıyla pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış olduğu için yarın bir, e, hafif bir geri çekilme eğilimiyle güne başlanabilir. Ancak tabi sabah saatlerinde dolar tl'de e, spot piyasada eğer 6.0.4.0.5 gibi rakamlar görüyorsak e, durum biraz daha farklı olabilir. Yukarı yönlü bir atakla güne başlayabilir. 6.0.5 6.0.7 aralığını test etme niyetiyle de başlayabilir ama şu anki dolar seviyesine baktığımız zaman 6.0.1'ler civarındaki bir dolar seviyesiyle biop kontratları güne başlayacak olur ise 6 seviyesini ve 5.98 seviyesini test etmek isteyebilir. Özellikle bugün 6 seviyesinin aşağısı görülmedi. Zira biyop Mayıs kontratları itibariyle artık vadenin son günlerine yaklaşmaktayız ve Haziran vadede işlemler ön plana çıkacaktır artık. Gelelim arkadaşlar Haziran vade itibariyle tablonun ne olduğuna Burada hangi kritik seviyelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Haziran vade itibariyle ise 6.14.55 seviyesi yarının pivot seviyesi olarak görülmekte. Kapanışımız 6.14.60 ile e, nötr bir kapanış gerçekleşti diyebiliriz. Pivot seviyesinin çok minik bir miktar üzerinde. E, 6.14.55 seviyesinin üzerinde bir seyir hakim olur ise 6.17.38. Buranın üzerine çıkılacak olur ise 6.20 seviyesinin test edilmesi mümkün görülmekte. Ancak 6.14 aşağısında kalındıkça 6.11 ve buranın da kırılması durumunda 6-10 desteği yakından izlenmeli. Bu seviyeyi psikolojik bir destek olarak yorumlayabiliriz. ama bu seviyenin aşağısında 6 seviyesine kadar bir geri çekilme eğilimi daha da ötesinde 6, -6 kadar bir geri çekilme eğilimi gündemde olabilir. Destek ve de tepki bölgeleri olarak bu kritik noktaları dikkate alabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Dolar-TL ve de Biop Dolar kontratlarına ilişkin Mayıs ve de Haziran e, vadeyi içeren analizimiz bundan ibarettir. Şimdilik hoşçakalınız diyorum. Herkese hayırlı akşam dileklerimle. dileklerimle selamlar, saygılar.